Neye sebep veriyor genetik az çalışması? Ee, neye sebep veriyor? Evet. Şimdi onlara da isterseniz yavaş yavaş girebiliriz. Ya da işte az çalışması, çok çalışması diye isterseniz Hı -hı. sınıflandıralım. Şimdi bir çok çalışmasından isterseniz başlayalım. Çok çalışması aslında hani çok gözüken bir durum değil. Ee, sadece Graves hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Ee, bu da aynı bir romatizmal hastalık gibi, tip bir diyabet gibi bir otoimmün bir hastalık. Ee, Otoimmün hastalık deyince biliyorsunuz, evet. bilmiyordur insanlar, e, otoimmün hastalıkta bizim bağışlıklı sistemimiz bir, e, kendi dokusuna karşı bir antikor oluşturuyor. Ya da bir mikroba karşı antikor oluşturuyor. Bu olan antikorlar bazen bizim dokularımıza saldırabiliyor, Onlara zarar verebiliyor. İşte bu e, oluşan antikor da aynı. bizim hipofiz bezindeki türoid uyarıcı hormon gibi etki ederek e, bu e, türoid bezinin aşırı çalışmasına sebep oluyor Graves hastalığında. E, yani şunu onu da, onu da deneyeyim o zaman. E, türoid bezini tek başına çalışmıyor. Onu organize eden bir e, üst düzey bir e, endokrin organımız var. Hipofiz bezi. Hipofiz bezi bütün o neredeyse endokrin bezlerini organize eden orkestra şefi gibidir. O hem büyüme hormonlarını, troid hormonlarını, işte testosteronudur ıı, ıı gibi ıı, ya da over'deki, yumurtalıklardaki kad kadınsal hormonlar gibi bütün hormonları, hormonları, hormonların orkestra şefi. O uyarıyor. Mesela, o, mesela diyelim ki troid beziniz çok çalışıyor, uyarıyı azaltıyor ya da az çalışıyor, çok uyarı gönderiyor. Yani o orkestra şefi gibidir. İşte bu ant oluşan antikorlar yanlışlıkla o tiroidi sütümleze eden hormon gibi etki ederek tiroidi uyarıyor ve tiroid de bir sebeple çok çalışıyor ve büyümeye başlıyor. İşte guatr dediğimiz şey gelişiyor, nodüllü ya da nodülsüz, düffüz bir şekilde de genişleyebiliyor. Ve bu da... Troidin çok çalışmasına sebep oluyor. Tabi, Troidin çok çalışması da ciddi bir problem. O zaman metabolizmamız çok hızlı artıyor. Bunun birkaç şeyi var. Bir tanesi, özellikle kalp üzerinde çok etkiler var. Kalp bir kere çok hızlı çalışıyor. Hatta atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim oluşmasına da sebep olabiliyor. Bu da ciddi problemlere sebep olabiliyor. Hem çok kalp çok hızlı çalışıyor, kalp yetmezliğine sebep olabiliyor. İşte pıhtılara, kalp içine işte pıhtılara sebep olabiliyor. O yüzden kalbe böyle olumsuz etkisi var. Bağırsakları mesela çok çalışıyor, aşırı fazla çalışıyor. Buna bağlı olarak da işte ishal durumları olabiliyor. Çok sık tuvalete gitme durumları olabiliyor. Yani ciddi sonuçlara da yol açabiliyor tabii, diğer tabii. hastalıkları. Aynı zamanda şey çok sinir yapıyor. Mesela o kişiler çok sinirli, asabi stresli, oluyor. asabi oluyorlar. En ufak şeye tahammüller olmuyor. Çok terliyorlar. Sıcak karşı iş tamirleri olmuyor. Bunların tersi de aynı şekilde çok az çalıştığı zamanda oluyor. Tam tersi de az zamanlar, evet. ee, Bu kişiler dediğim gibi çok asabol oluyorlar, uykusuz oluyorlar. Çok halsiz oluyorlar. Ee, kask güçleri çok zayıflıyor. Çok çabuk yoruluyorlar. Ee, daha ileri aşamalarda kemik erimesi, osteoporoza sebep olabiliyor. Ee, aynı zamanda bu Graves hastalıklarında böyle yüzde 30'unda gözüken işte gözlerde biraz pörtleme gözleri biraz daha dışarı gibi gözüküyor. Gözlerin büyümezse deniyor, evet e, gözükebiliyor. O da göz arkasındaki yağlarda artış, karbonhidrat miktarında artıştan dolayı göz biraz daha dışarı çıkıp gözüküyor. Ondan böyle tipik göz yapıları vardır. Hı hı. Bu hipertroidi, Graves hastalığına var olan hipertroidilerde. E, bu gra gravesin daha ileriki döneminde trotoksikoz dediğimiz bu artık truit fırtınası, ya yani truit hormonalının aşırı salgılanması çok daha böyle e, ölümcül komalara kadar götürebilen, acil müdahaleye geliktiren durumlara kadar da götürebiliyor. Kesinlikle basit bir hastalık değil, değil o zaman. Değil, değil, değil.